Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Master Notebook katkıları hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yepyeni bir bölümüne karşınızdayız. Şimdi bu programda Back for Blood isimli çok ilginç bir oyunu oynayacağız. Ee, çok güzel bir oyun. Neden güzel? Zombilere karşı savaşıyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınıza co-op dediğimiz modda 4 kişiye kadar yine savaşmanız da mümkün. Ki aslında bence kişisel fikrim, oyun bu şekilde çok daha eğlenceli oluyor, onu söyleyeyim. Tabii ki hikaye modu var, tabii ki tekli olarak da oynayabiliyorsunuz. Ama asıl eğlence bir, hani böyle arkadaşlarınızla konuşa konuşa, tim speak yapa yapa konuşarak böyle ekip olarak savaşmanız ve işte zombileri yok etmeniz çok da eğlenceli oluyor. Bir kere şunu söyleyeyim, oyun 18 üstüne hitap eden bir oyun, o yüzden daha küçüklerin oynamamasını özellikle rica ediyorum. Oyunu isterseniz 250 TL gibi fiyatta satın almanız mümkün ama şöyle bir güzellik var. Back for Blood oyunu aynı zamanda Xbox Game Pass diye bir özelliği var. Biliyorsunuz Microsoft'un onu eğer o aboneliğiniz varsa e, oradan ücretsiz olarak hem Xbox'ınızda ha benim Xbox'im yok derseniz PC'nizde de oynayabiliyorsunuz. Hani eğer böyle ben 1-2 ay oynayayım 3-5 ay oynayayım diye derseniz öyle bir abonelik alıp... Game Pass e aboneliği alıp oyuna 250 lira vermeden de denemeniz mümkün ki. Ben bir denemenizi öneririm. Eğer yaşınız 18'den büyükse. Şimdi oyunun aslında daha önce benzerleri olmuştur. Led for Dead diye bir oyun vardı. Ona çok benzeyen bir oyun. Bu oyunda 4 kişilik bir takımınız var. Eğer siz tekli oynarsanız, hikaye modunda oynadığınız zaman bu takımda ki diğer üyeler şey oluyorlar. Bu 4 kişi, diğer 3 kişi daha doğrusu bot oluyor. Yani bilgisayarın size atadığı ve size yardımcı olan Ekipler oluyor, kişiler oluyor. Ee, takım yaparsanız tabi takımlı da oynayabilirsiniz ya da online olarak rastgele birileriyle de oynayabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği de var. Şimdi oyunu açtığımızda hemen ekranda gördüğünüz gibi bir alanda gözlerimizi açıyoruz. Burada işte çeşitli şeylerimizi güçlendirebildiğimiz ve bu arada oyun Türkçe bu arada onu söyleyeyim. Yani konuşmalar Türkçe değil ama yazılı, altyazılı olarak her şey Türkçe oynayabiliyorsunuz dil seçiminden. Çeşitli e, ayarlarınızı, çeşitli işte Hoş kıyafetinizden tutun da birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oyunda 4 karakter var dedim. Bu 4 karakterden siz seçim yapabiliyorsunuz oyuna başlarken. Hangisiyle oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum var. Oyunda çoklu oynarken yani farklı insanlarla oynarken first come first get oluyor. Yani ilk gelen o karakteri almış oluyor. Diğerinden 4 tane karakter seçiyorsunuz. Ama oyunun ilerleyen aşamalarında farklı karakterler de gelecek. Onu da söyleyeyim. Siz kabiliyetlerinizi arttırdıkça 3-4 tane daha farklı karakter seçebiliyorsunuz. Şimdi oyunun birisinde hızlı oyun var, hikaye var ve sürü var. Bunların tamamı online seçenekte. Bir tekli hikaye var. Tekli hikayede ben birazcık oynamıştım. Şimdi bir birazcık daha böyle bir oynayayım en azından siz de oyunu görürsünüz şimdi tek hikaye devam et diyorum ben birazcık oynadım oyunda belli görevler var her bir görevde de bir güvenli oda var önce orada başlıyorsunuz orada silahlarınızı işte üzeriniz alabileceğiniz bazı ekstra it itemlar var onları alıp, alıp alabiliyorsunuz belli bir para kazanıyorsunuz her bir şeyin oyun içinde de belli noktada paralar var onları kazanabiliyorsunuz ve bu o paralarla beraber silahınızı falan güçlendirebiliyorsunuz bir de oyun içinde hani boss dediğimiz böyle e, karakterler de var. Şimdi normal zombiler var. Onlar size saldırıyor. Bir de boss tipinde farklı farklı 2-3 tane karakter var. Onlardan birazcık uzak zaman kimisi patlıyor, kimisi size vuruyor. İşte çeşitli şeyler olabiliyor. O yüzden orada dikkatli olmanızı öneririm. Çöküş kartları var. Burada şimdi e, bir tane hani kart seçebiliyorsunuz. Bu belli bir özelliğinizi arttırıyor. Ben şu anda e, oyunu normalde bir karakterle başlamıştım zaten. onu devam ediyorum. E, Söylediğim Söyledi gibi dört tane. Bakın Ewan Gero, Volker, Anne diye çevirir. Bir de buradaki şey like şey right? şu an hey, benim God kullandığım karakter var. Şimdi burada sol üst köşede görüyorsunuz. Kitimin barına git kimse arkada kalmaz. Tüm temizlikçiler erttayken bölümü tamamlıyor. Kimseyi öldürmememiz lazım. Öldürtmememiz lazım. Bu arada biz hem kendimizi hem de etrafımızdaki diğer arkadaşlarımızı iyileştirebiliyoruz. Bunun için bazı paketler var. Bunları alıp mesela şimdi buradan mutlaka her bölümde oluyor bir tane. Bakalım bakalım. Burada var mı? Aa, burada yok. Şimdi buradan çıkacağız ha şu varmış varmış pardon. Şimdi buradan buradan bir şeyler alıyoruz. Mesela ne var? Silahımızı geliştirebiliriz istersek. Takım cephanesi alıyoruz. İşte ne bileyim yanımıza burada varmış zaten. İşte boru bombası gibi çeşitli el bombası şudur budur filan da alabiliyoruz. Bazı şeyleri alıp hani oyunun içinde karakterimizi güçlendirebiliyoruz. Onu da söyleyelim. Şu anda bir şeyler aldım ben. Tamam silahım güzel. Bir de şöyle bir zopamız var. Zopayla. Ee, zombileri patlatabiliyoruz. Şimdi çıkalım bakalım. Kapı burada. Haydi bakalım. Koman yiğitler diyorum ve operasyonu başlatıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi Bismillah deyip açalım kapıyı. Çekilin yiğitler. Koman. E ee, burada bunlar düşman değilmiş ya. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Çıkalım. Nereden çıkacağız ama önce çıkışı bulmamız lazım. <gülüyor> Hop. Şimdi çıkıyoruz. Bakın burada paralar var. Paraları alırsak bunları oyunlarda... Gelin bakalım canlar. Bu arada bazı bölümlerde çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Böyle yağmur gibi geliyorlar. Hani önemli olan herkese pataküte pataküte öldürmek <Gülüyor> değil arkadaşlar. Akıllıca hareket etmenizi öneririm ben. Bu arada botlar da bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. E silahımızı falan dikkatli şarj doldurmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar geliyorlar. Gel gel gel gel. Gel. Tabi bazı bölümlerde boşlar da var dediğim gibi. Gelin bakalım gençler. Oy oy yavrum. Hadi bakalım. Eyvah. Gel bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. E var mı başka delikanlı? Şarjörümüzü dolduralım. Şarjörümüz bitti silahımızı. Şimdi bara gideceğiz. kitin barı. Nereden gireceğiz buraya? Bakalım şuradan herhalde. Şurada bir kapım var? Yok kapıyı nerede? Ha, arabanın üzerinden atlayacağız belki de. Hop! Selamun Aleyküm. Dalalım bakalım içeriye. Evet, burada bizi zaten gösteriyor. Bir şeyler alalım. Müzik kutusunu çalıştır diyorum. Türkçe olduğu için sıkıntı yok. Böyle çeşitli kutuları da açabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. There. Silahlar oluyor, başka şeyler oluyor. Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Ben şu an almayacağım. Siz isterseniz alabilirsiniz oyunda artık keyfinize göre. Şimdi müzik kutumuz nerede? Buradan alabiliyor muyuz? Keskin nişancı cephanesi gerek yok. Evet, bu bana oluyor. Evet, şurada 6 metre bir şeyler diyor. Keskin nişancı bana ihtiyacım yok. E, heh, müzik kutusunu çalışıyor. Bakalım çalışınca ne olacak? Şimdi sürü gelecek burada arkadaşlar. İzleyelim bakalım sürüye. Hazır mıyız? Woohoo! Start. started. Evet, sesi duydunuz. Eyvah, eyvah! İşte boss, boss, geldi. Boss, boss, boss, boss. Geçesiz bunlar Hadi, hadi koşcular. Eyvah! Patlayacak, patlayacak. Bunlar patlıyor. Dikkat. Oo, patladı. Bunlar tehlikeli. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Woohoo! Eyvah, vitamin patlar, patlar mı, patlar? Dikkat edin. İndir, indir, indir. İndirin, indirin. i̇ndirin eşeği. Yani He? Bu, bu silah güzel ama bunun şarjörünün dolması biraz. Bile... Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Çılgın bir eğlence gerçekten çılgın bir eğlence Gel gel gel gel Evet Oo patlar patlar patlar indirin bunu indirin indirin ha, Bu yakınıza patlasın arkadaşlar Hacamat ediyor sizi Oo oo oo oo Bunu indirin bunlar kafanıza gözünüze yarıyorlar öyle söyleyeyim Şarjörüm bitti şarjörüm bitti Hadi ekip Hadi oğlum çabuk çabuk indir indir indir indir İndir indir indir indir indir indir indir çok güzel çok güzel Gelin gelin gelin gelin. Yağmur gibi geliyorlar. Gelin canlarım ya. Gelin gelin sıkıntı yok. Ekip sağlam. Aha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hepsini indiriyoruz şu anda. Hadi bunlar bir hikaye var burada. Bir şey var ona göre olduğunuz arkadaşlar. Patatik üzere değil yani. Bu bir mantığı var. Evet şarjörümüzü de taktık. Of of of of of of of of. Of of of of of. Azıcık biraz zopalya dalıyorum ben bunlara. Hadi bakalım koman yiğitler. Çıkalım mı buradan? Haydi koman yiğitler. Koman koman gelin gelin gelin gelin gelin gelin gelin gelin gelin gelin. Oo! Oo! Oo, o, o, o, bak doy Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. Top Obbo! İşte patladı ve Hacemat etti bizi yalnız bunlar şimdi ya. Bak bak bak bak bu bu geliyor. İndirin şunu indirin indirin! İndirdik abicim indirdik abicim. Tamam çok güzel sakin. Bakın bunlara böyle patlayınca yeşil yeşil oluyor. Bunlara fazla yaklaşmamanız lazım. Şimdi bunları bir sürelim bakalım kendimize. Evet kendimi iyileştiriyorum gördüğünüz gibi. Bunlar önemli. Tamam şimdi. Bunların şeyi geçti galiba evet. Olaylarımız geçti. Toplayabileceğimiz neler var? Boru bombası alalım mı? Yok gerek yok ihtiyacımız yokmuş. Keskin nişancıda da ihtiyacımız yok. Bunları alalım bunlara lazım olacak bize. Tabanca cephanesine ihtiyacımız yok. Şimdi son otobüs dolana kadar bekle diyor. Bakalım ne olacak. Böyle bir bölümü de oynamış olduk. Aa, burada bir kutu varmış. Onu da açalım. Bunlardan bir şeyler çıkıyor, güzel oluyor. Bunları mutlaka hani es geçmeyin arkadaşlar. Bakın fırsat buldukça bunları evet. alın doldurun. Çünkü bunlar sizin canlanmanızı ve hayatta kalmanızı sağlıyor. Şöyle atalım bir tane. İsterseniz dediğim gibi arkadaşlarınızı da, ekipteki arkadaşları da bu aldığınız işte... Sargı beziydi bilmem ilaçtı falan canlandırabiliyorsunuz. Şimdi gidelim. Son otobüs dolana kadar dayan diyor. Dayandık geldi son otobüs doldu mu? Kimse gelen giden kalmadı yani. Şimdi bir gidelim bakalım. 06 diyor. Bir yürüyelim bakalım. Burada birilerini herhalde kurtarmamız gerekiyor sanırsam. Genelde bu arabaların içinde de bir şeyler oluyor bu arada. Bakalım. Bu arada bu bölümü ben de ilk defa oynuyorum. Ve hani... ...nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda da çok net bir bilgim yok. Birilerini kurtarmamız lazım ama, onu anlıyorum. 28 metre diyor. 27, müzik kutusunu onar diyor. onları onarmamız lazım. Aslında size bayağı şey yapıyor arkadaşlar. Onaralım. Şimdi önce bir daha gelecek herhalde bunlar. Evet. Evet, geliyor arkadaşlar. 6 kere bunlar gelecek mi öyle onu anlıyorum ama go, go, go, go, go. Gelin gelin gelin Akın akın gelin fark etmez kardeşler Şarjörü dolduralım Patlar patlar dikkat Patlar patlar patlar patlar Patlar patlar dikkat edin Dikkat edin gençler bunlar çok geciği patlıyor şarjör dolduruyorum beni koruyun cover me i'm reloading haydi gençler indirin indirin indirin geliyorlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar Oo arkadaş geliyor geliyor patlar patlar patlar dikkat edin bakalım kardeş sen ne bakalım sen gel bakalım şuraya. Gel gel gel gel. Patlatırız. Fark etmez kardeş. Araca girmek için şuna basın diyor. Hadi atlayın gençler. Hadi hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Tam aksiyon ya. Tam aksiyon arkadaşlar. Tam aksiyon. Woohoo. Evet bu bölümü de bitirdik. İlk defa canlı canlı bitirmiş oldum ben. Daha önce birkaç bölüm bitirmiştim. Bu bölümde. Gerçekten de heyecanlı oldu ve tamamlandı. Böyle bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Ve bölümleri tamamladıkça arkadaşlar yeni maceralar sizleri beklemiş oluyor. Bu tekli bir moddu ama isterseniz bakın burada 4 tane karakter var. Evangelo, Walker ve Anne. Ben bir öbür seçmiştim. Bu biraz şeye benziyor. E, DC karakterlerinden vardı bir tane hanımefendi. Zopa ile dolaşan. Harle benziyor. Evet onu seçmiştim ben. İşte oyunda bu şekilde. Şimdi çıkalım oyundan. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Back for Blood isimli oyunu anlatmaya çalıştım. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu bölümünde sizlere Back for Blood isimli oyunu anlatmaya çalıştım. Eğlenceli, özellikle de arkadaşlarınızla oynadığınızda çılgın bir eğlence olabilecek bir oyun, 18 bir oyun, 250 TL bir fiyatı var ama işte az önce videonun başında bahsettim. Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa ücretsiz olarak hem PC'de hem de Xbox'ta oynayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Onu bir denemenizi özellikle arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız online olarak çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. ve. Bir denemenizi öneririm. Ama söylediğim gibi artı 18 bir oyun. Oyunun ilgili merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda arkadaşlar. Teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz, içeriklerimiz oluyor. Bu tarz videoları da yine aynı zamanda Teknoloji.com adresimizde de görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.